kan akım yayan duramam hareket kanımda var kimseyi kıskanma çalış da yap yetişkin kuşağım yayındalar çıkaracağım el altı yayılmadan repe verdiklerim sayılmadan